3, 2, 1. <gülüyor> tamam ben oraya efekt uygularım takti. Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık bugün senle birlikte Monster Notebook garanti teknik servis artık nece ne derseniz öyle bir yerden döndü. Gönderme sebebimi hemen en başta söyleyeyim çünkü diğer dönü yorumlarına gelmiş 3 4 defa arkadaşlar videoyu tam izlemiyorsunuz. Var yorum yapmayın. Yani. <gülüyor> Niye böyle gereksiz bir atarlandım bilmiyorum ama göndermemin sebebi şuydu. Bilgisayar elime ulaştığı vakit 8 GB RAM vardı. Tulpar T5 almıştım ben. O videoyu da izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz evet. Şuradan izleyebilirsiniz. Tulpar T5 almıştım. Tulpar serileri zaten 16 GB'tan başlıyor hemleri Yani 8 GB'lık hiçbir versiyonu yok. Ben de aradım yani bilgisayar bana ilk geldi vakit 8 GB RAM'li geldi. 8 GB RAM yoktu içerisinde. Ben de aradım kendimden söyledim. Böyle böyle dedim bak. Yapıyoruz mu? yapmıyor yüz göz mü alalım lan? Dedi. Bunlar da tamam tabii yaparız getirirseniz yaparız dediler. İki gün falan kullandım. Sonra baktım ona ölü piksel var. Hem de bir tane. Bunlar diyorlar ki bir tane ölü piksel çıksa bile birebir panel değiştiriyoruz. Ki şöyle bir sıkıntısı var. Arkadaşlar inanın eğer iki, üç. Bunlar okey ama üçün üzerinde çıkarsa yollayın. Çünkü hani bu adamlarda büyük ihtimalle kronik bir sıkıntı bu. Çünkü bir tane ölü piksel illaki çıkıyor abi. Hangi bilgisayar alırsan bir tane çıkıyor. Ne kadar değiştirirsen değiştirir illaki bir tane çıkıyor. Sebebini bilmiyorum. Benim önceden tam ekran o Ortasına bir yerdeydi gönderirken geldiğinde şu alttaki Windows barında hani Windows barını pek gözüme batmayacağı için gerçi öbürü de hiç batmıyordu da hani belki sıfıra düşer diye yollamıştım hani öyle piksel sıkıntıları var da hani çok da göze batmıyor şimdi 3000 tane piksel var bir yok 2999 piksel hani ne fark ettirebilir işlem şeye göre değişir. Şimdi aklınıza şöyle bir soru olabilir. Benim bunu yollarken çok fazla vardı. Normalde bunlar gün içerisinde geri teslimat yapıyorlardı. RAM takılacağı için ama RAM'den ekstra bir de ölü piksel sıkıntısı olduğu için ölü piksel onlarda yokmuş. Hani ellerinde bir panel yokmuş. İstanbul'dan paneli getirtiriz. Bilgisayar köşkum burada kalır. Takınca kargoya geliyorlar geri Tamam dedik ama bizim şöyle bir problemimiz vardı. Biz bilgisayarın kutusuyla birlikte götürmedik. Biz çantasıyla birlikte götürdük. Bu arada çantası da şöyle bir şey kaliteli bir çanta. Ben yani dedik böyle dedim ben içimden alalım ya biz bunu çantayla götürüyoruz ama e, biz bunu geri nasıl alacağız? Hani neyle olacaklar? Yani ben bir firma olsam gidip de <gülüyor> bu kutuyu yollamam ama bunları yolladı. Ben diyordum ya bunlar nasıl olacak ki acaba diye. Yani çok da merak ediyorum. Şöyle bir de sıkıntısı var. Eğer kargo elinize geldi bak dışındaki kutusu ezik olursa sonuncusu Monster değil. Kargo şirketi yurt içi kargo, Aras Kargo. Eğer şu kutu düzgünse ve bilgisayar çağırsa o zaman Monster notbook sorumlu oluyor. Kendileri diyor bunu. Hani düşünmedim değil. Sonra kutuyu geldi tabii. İlk bir açtım. İçerisinde şöyle bir belge var. Net ya, netliyor mu hiçbir fikrim yok. Yeni bir kamerada alacağım en yakın zamanda arkadaşlar. Şöyle bir tane daha kalatlar. İnşallah netliyordur. Ve içerisinden Şöyle bir poşet. Poşetin içinde bilgisayar. Tekrardan şöyle bir poşet. Yine böyle bir poşetin içinde. Ve bilgisayarda bu poşetin içinde hani bayağı kalın ve kotonun altı üst kenarlarında da bunlardan var. Kutu da böyle. Şimdi içerisindeki belgelere gelecek olursak. Burada Teknik Servis ürün adında bir irsaliye kesilmiş. Burada da Monster Teknik Servis ürün teslim formu. Şöyle göstereyim bir kısmını bulurlayacağım tabi. Bilgilerimiz olduğu için problem tanımı müşterinin şikayeti yani benim şikayetim bir tane ölü piksel var 16 GB RAM olması gerekir yani 8 GB RAM geldiği belirtiliyor 2x8 GB RAM olması gerekirken sadece 8 GB takılı gönderilmiş cihaz panel değişimi sağlandıktan sonra test edilsin. Eğer sizde de panel sıkıntısı varsa gittiğiniz vakit kesinlikle nota belirtin. Yani panel testi bir sağlansın. Belki panel kırık gelmiştir. Bu adamlar direkt paneli takıp size yolluyor. Yani hiç bilgisayar bile çalıştırmıyor. Çünkü bazı kişiler böyle sorun yaşamış. Panelin ortası falan full bembeyaz. Gönderecek olursanız bu aklınızda bulunsun. Panel testi edilsin. Ettirin daha doğrusu. Şimdi burada neden böyle bir şey yazdım? Hemen onu açıklayayım. 16 GB RAM olması gerekirken neden 2x8 RAM takılmasını istedim? Sebebi şu. Diğer videonun altına bir arkadaş yorum yapmış. hatırlamıyorum. Şurada bir yerde çıkarıyorum. Demiş de ben aldım. 8 GB RAM geldi. Senin iki gibi sıkıntı yolladım. Kadıkoy şubasını yollamış. Yolladım. 16 GB'i verdiler ama tek slotta verdiler. Çünkü ikinci slot çalışmıyor. Yani ikinci slot bozulmuş tarzında bir yorum yapmış. Ben de onu duyunca <gülüyor> tedirgin dedim. Çünkü neden? Hani abi alıyorsun Biraz fazla para veriyorsun ve anakartta bir slot RAM bozuk. Yani haliyle insan ne bileyim abi ister istemez üzülür bir morali bozulur. Sebebi yani 64 GB'ye kadar arttırılabilir bir RAM'i var. Ve bunun 32 GB'ni siz arttıramıyorsunuz. İstesiniz, i̇steseniz bile arttıramıyorsunuz. Çünkü anakartta slot bozuk. Hani böyle bir sorun olması gerçekten ciddi derecede üzücü. Birazdan zaten sizlere göstereceğim. Bilgisayarın, bilgisayarın alt kapağını açmadan nasıl... Bilgisayarda denetim masasından kaç adet slot olduğunu, kaç adet kaç adet RAM takılı olduğunu birazdan size nasıl görebileceğinizi göstereceğim. Onun haricinde demiş olduğum gibi yani ölü piksel sıkıntısı artık firmanın ciddi kronikleşmiş bir sıkıntı. Hani gidip de 100 bin lira vermediğiniz sürece bir bilgisayara. Sanıyorum ki abratul paralarda böyle ölüp bir tane de olsa ölü piksel sıkıntısı var. Hani artık göz ardı etmeyin. Yani ben daha da göz ardı edeceğimi sanmıyorum. Şimdi isterseniz gelin sizlere anakart üzerinde nasıl slot, kaç tane slotlar ve kaç tane slotta kaç adet rem var, kaç GB rem var. Bunları nasıl görebiliyorsunuz? Gelin sizlere şimdi onu göstereyim. Evet. Öncelikle buradan görev yöneticisine girmeniz gerekiyor. Ee, buradan performansa gelip burada bellek var. Belleye tıklıyorsunuz ve burada kullanılabilir bellek sayısı. Şöyle göstereyim sizlere. Kullanılabilir bellek sayısı. 2 yani Toplamda 4 slot var. Bunun ikisi dolu. ikisi boş. İkisi bildiğim kadarıyla ekran kartının altında. 8 GB 2933 1. yuvada 3. yuvada da 8 GB 2933 MHz var. Bunu da buradan görebiliyorsunuz. Evet bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. videoyu neden çektim? Sebebi şu. Diğer videomuz yani Monster Notebook Touch'ın videomuzda. Bazı arkadaşlar yorumlara yazmış, demişler işte şu sıkıntısı var mı, şöyle oluyor mu, böyle oluyor mu yani kısacası teknik servisle ilgili kendi yaşadıkları problemleri ve hani şöyle problemler yaşar mıyım tarzı sorular sordukları için böyle bir video hazırlamak istedim. Bu arada yolladığım servis, neredik servismiş? E, bu arada benim yolladığım servis Ankara'daki servis arkadaşlar. Tam olarak konumunu net bir şekilde bilmiyorum. Zaten videoyu izlerken de içerisinde siz mağazanın iç fotoğraflarını gördünüz. E, yani mağazanın şekli şemali o şekilde gayet iyi. İçerisindeki çalışanlar da gayet iyi. E, hoş bir şekilde karşıladılar ama İstanbul Kadıköy Şubesi'nde biraz sıkıntı yaşayanlar olmuş. Diğer videoda belirtmişler. Aslında e, yani o yorumlara pek bakmayın. Hiç çünkü ben o yorumlara bakarak aslında çok fazla tilt oldum. Bilgisayar yorladım. 2-3 defa işlem iptal edecek falan falan oldum derken hani boşu boşuna yorumlara bakmayın. Çünkü adamlar zaten malların ne markasında duruyor. Hem de bir sıkıntı çıkarsa geri alıp dediklerini söylüyor. Bu tamamen firma karalama gibi bir şey. Yani o yüzden pek öyle yorumlara pek bakmayın. Çünkü eks sözlük olsun. İşte diğer videoların yorumları olsun. Herkes böyle söylüyor. İşte şu şöyleydi, bu böyleydi, şu şunu yaptı. Yani ne gerek var bilmiyorum. Bence tamamen firmaya karalama amaçlı gibi. Bunu da söyledikten sonra bu videonun bu video tahmini Pazartesi günü atılır. Pazartesi günü saat 3'te bu video atılmış olur. Çarşamba günü de bu bilgisayarda oyun testlerini göreceksiniz. Çünkü diğer videonun yorumlarını da yazmışsınız. Hangi oyun testlerini çekmemi istersiniz? bir de onları yazın. Ama şunu unutmayın. Bilgisayar geldiği vakit 256 GB hafızayla geldiği için... E, yüksek depolamalı oyunlar isterseniz e, video 1-2 oyunla bitebilir. Haberiniz olsun. Onu da, göz bul onu da göz önünde bulundurarak yazarsanız sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.